Balık Burcu ekran başına Mayıs ayında Balık Burçları'nı neler bekliyor? Bu heyecanlı bir Mayıs ayı. Bakalım neler olacak, neler bitecek? Evet, yeni bir bölümden herkese selamlar değerli balıklar nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor hayat, neler var, neler yok? Evet. Nisan'dı, Mayıs'ta gidiyor. Satürn sizin burcunuza geçti ve Satürn balık burcuna geçtiğinde birçok balık tedirgin olmuştu ve bunun açılımları hala da bazı kişilerde sürüyor. Bir de daha beteri var. Satürn'ün geri harekette burcunuzdayken bir gezegenle karşılaşması. Bir karşılaşır bir karşılaşır. Ama tabii biz bu bölümde buna değinmeyeceğiz. Niye değineceğiz? Çünkü bu bölüm Mayıs ayı burç yorumlarıyla alakalı. Çünkü sizin kişisel haritalarınız çok daha farklı değerli arkadaşlar. Kişisel doğum haritası analizi almak için ekranda görmüş olduğunuz numarayla bize ne temasa geçebilirsiniz. Evet şimdi Mayıs ayına geldiğimizde Mayıs ayında arkadaşlar 9. evinizde bir ay tutulması gerçekleşiyor Akrep Burcu'nda. Bu 5 Mayıs Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan bu tutulma sizin Güneş Burcu, Yükselen Burcu ve Ay Burcu balık olanlara güzel etkiler getiriyor. Evet her zaman böyle olumsuz haberler verecek değiliz. Tabii ki güzel haberler de var. Yaklaşık bir buçuk yıldır hatta bu yaşamış olduğunuz eğitim, yurt dışı yabancılar, seyahatler, dinsel inançlar, fikir özgürlükleri ve hukuk adalet sistemiyle olan sıkıntılarınızı tamamen çözmek üzere geliyor. Bazılarınızda hukuk dava süreçleriniz varsa yazmak yayınlamak istediğiniz bir kitap eğitim varsa sosyal medya gibi alanlarda bir türlü ilerleme kaydedemiyorsanız bu 6 aylık süreç sizin için fırsata dönüşebilir. 8 Mayıs'a geldiğimizde arkadaşlar 8 Mayıs'a kadar 4. evinizde Venüs burcunuzdaki Neptünden kare alarak ilerlediği için bugünlerde ailenizden yana yanıltıcı etkiler alabilirsiniz. Anne baba vesilesiyle yaşayacağınız hayal kırıklıkları meydana gelebilir. Belki size sağlayacakları bir desteği veriyormuş gibi yapıp da geri çekebilirler ve kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. 8 Mayıs'ta ise Venüs 5. evinizde yüceldiği yengeç burcuna geçiyor. Bu da romantik aşk ilişkileri özellikle de eşinizle olan ilişkilerinizde oldukça güzel etkiler yakalayabileceğiniz anlamına gelir. Sevgi pıtırcı olma duygularınızı çocuklarla olan ilişki ve işlerinizde çok güzel gelişmeler kaydedebileceğinizi gösteriyor. Belki de bu resim sanat galerisi açarak hünerlerinizi sergileyebileceğiniz sanatsal yetenekler ve bunlardan gelecek kazançlarla ilgili fırsatlarda bulabilirsiniz. Evet diğerli balıklar burada en önemli etkinin eğitim konusunda olacağı aşikare 9. evinizdeki hareketlerden ötürü bir de bu 8. evdeki bu. Hareket eşinizden ya da eşten gelirler, nafaka gelirleri, sigorta gelirleri gibi durumlarda excellent olacağınızı gösteriyor. Hocam nedir excellent? Yani müthiş derecede güzel paracıklar geliyor. Ya biz de balık burcuyuz, bizimle parayla işimiz olmaz demeyin. Balık burcu ile yükselen balık burcu her zaman farklıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Yükselen balığın ikinci evi boğadır. Dolayısıyla bazı balık arkadaşlarımız biliyorum çok derindirler ama bazı balık arkadaşlarımız ise derin görünürler. Görüntü vardır ama görüntüdedir. O yüzden de ne oluyor değerli arkadaşlar? Para ne kadar hayal dünyasında yaşasak da o faturalar ödeneceği zaman lazım gelen bir unsur. Ve size de 8 Mayıs'tan sonraki dönemde böyle güzel bir etkiler geliyor arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirmeniz lazım. 9 Mayıs'ta 3. evinizde Güneş-Uranüs kavuşumu var değerli arkadaşlar. 3. evinizdeki Güneş-Uranüs kavuşumu bu da kardeş, kuzen, akraba, komşu gibi yakınlarla alakalı beklenmeyen gündemleri ortaya çıkarabilir. Bu tarihlerde de artı eksi 3 gün aralıklarla trafikte kısa mesafe yolculuklarına dikkat etmeniz lazım. Yakınlarınızla olan ilişkileriniz, iletişimde ekstra dikkatli olmanız lazım. Yine kardeşlerle olan... İletişimlerde yanlış anlaşılmalar ve da ani parlamalar ve sıkıntılar gözlemlenebilir. Evet değerli arkadaşlar, anlatatman anlat, atman, anlat e, bitmiyordu ama bitmedi. Bu arada kanalımı beğendiğiniz için. Ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Astrolog Arif YouTube kanalına hepinizi bekliyorum. Bu videoyu hangi platformdan artık izliyorsanız. Geldiğimizde arkadaşlar devam ediyoruz. Bu yoğun gündem Mayıs ayı çok önemli gündemler getiriyor çünkü beraberinde. Ve 17 Mayıs'a geldik. 17 Mayıs'ta Jüpiter boğa burcuna geçiş yaparak sizi olumlu desteğini yaklaşık bir yıl boyunca vermeye devam edecek. Bu 17 Mayıs'taki bu etki yine parasal değerler ve sizin için çok güzel bir zaman dilimi. Üçüncü evinizde ağırlayacağınız arkadaşlar bu Jüpiter size bol bol yeni eğitimler getirebilir. Bu eğitimler çok derin sizin yüzeysel fakat çok da sayıda olabilir. Yine arkadaşlar belki de bir araba satın alabilirsiniz ya da iletişim haberleşme, medya gibi işlerden kazançlar sağlayabilirsiniz. Bunun yanında şanslı etkileri ve fırsatları size en yakın olan kişiler kimse Artık kardeş, kuzen, akraba, bunlardan hangileri varsa, bunlarla yaşayabilirsiniz. Onların evlilikleri olabilir, düğün haberleri olabilir arkadaşlar. Bu tarz güzel haberler alma imkanı da var. 19-20 Mayıs tarihlerinde de Boğa burcu Boğa'da gerçekleşecek olan yeni ay bu konuların ortaya çıkmasına sebep olacak ve İlk tetikleyici olabilir. Mesela bir akrabanızın düğünü öncesi, istenme veya nişan törenlerinin olması gibi ilk adımlar bu yeni ayda meydana gelebilir. Ayrıca aynı gün Merkür Retros'ta bitmiş olacağı için o alandaki fikir bulanıklığı, kafa karışıklığı da geçmiş olacak. Dolayısıyla da bu rahat bir akış içerisinde olacaktır. 12 Hazirana kadar Merkür düz harekete geçiyor. Fakat halen bu evde ilerlediği için de zihniniz, düşünce dünyanız ve yakınlarınızla olan iş işlerle alakalı baya kafanız yoğun olabilir. Kafanız dolu olabilir. Evet. 21 Mayıs'a geldik. Güneş ikizler burcuna geçişini yapıyor. Sizin de 4. evinize odak merkeziniz artık biraz daha ailevi konular olmaya başlayacaktır. Ayrıca arkadaşlar güneş Mayıs sonuna kadar Burcunuzdaki Satürn'den kare açı alarak İlerleyeceği için de Direkt sizin aile anne baba ebeveynler gibi Köklerle olan bağlarınızda Bir kopma zorlanma sınav durumları olabilir Ailedeki eriller Yani eriler Kişiler erkek figürleri Baba dede gibi kişiler Sizin için zorlayıcı olabilir 21 Mayıs'ta Aynı zamanda Mars 6. evinizde Aslan Burcu'na geçiş yapacak Bu da ne diyecek size Düşünmeyi bırak, icraata bak diyecek. Eğer diyecek faturaları deniyor, ödenecekse çalış diyecek. Ve sizi böyle bir zorlamalara meydana getiriyor. Ve günlük işleriniz, çalışmalarınız normalden daha yorucu hale gelebilir. İş temponuz artabileceği gibi aceleci davranışlar, sakarlıklar, kazalar getirebilir. Bunun yanında fiziksel sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza da dikkat etmeniz lazım. Çünkü Mars orada agresyon yapacak ve sizin sinirlerinizi gelecek arkadaşlar. Sanatsal becerilerinizi sunmak isteyebilirsiniz. Fakat Mayıs sonuna kadar 21, 22 ve 23 Mayıs tarihleri oldukça zorlu açılarda olduğundan Mars-Purton karesi bu Boğa'dan 3. evinizi tekrar yapacak. Bugünlerde yapacağınız iletişim hataları ya da siz söylediğinizi zannedersiniz. Karşı taraf anladığını zanneder. Siz anlattığınızdan sorumlusunuz ama karşı taraf da anladığından sorumlu biliyorsunuz. Ve bu iyi oluşamayan diyaloglar Ruhsal ve fiziksel hastalıkları yol açabiliyor. Bunun da niye? Çünkü kırılıyorsunuz, kalbiniz kırılıyor, üzülüyorsunuz, bunalıyorsunuz. Beni anlamıyor diyorsunuz, içinize kapanıyorsunuz. Bu da beraberinde depresyon getiriyor. Böyle bir durumlara düşmeyin. Akıllı olun. Karşınızdaki kişinin sizi anladığından emin olun. Anlamadıysa onu nasıl anlatacaksınız? Başka dillerde anlatacaksınız. İngilizce konuşacaksınız, Fransızca konuşacaksınız, Türkçe konuşacaksınız. E anlamıyorsa bakacaksınız. Belki anlamak istemiyordur. Yani burada ne yapmanız gerekiyor? Önce sizin dediğinizi hakikaten anlamış mı? Yani burada anlamak nedir biliyor musun? Burada anlamak şudur. Yani sen biriyle konuşursun, o senin dediğini tekrar edebilir. Ama gerçekten anlamamıştır. Sadece tekrar ediyordur. Tamam mı? Yani onun sizin dediğinizi anlıyor olmanız için o sizin mevzuyu idrak etmiş olması lazım. Ama yine de yani buradaki konular daha çok böyle günlük konuşmalarla, günlük iletişimlerle alakalı. Yani ne diyelim şiş yanmasın, kebap yanmasın. Kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu genel yorumlar haricinde kişisel doğum haritanızı yorumlatmak isterseniz ve bu kişisel doğum haritanızın aldığı transitlerle hayatınıza ışık tutmak isterseniz, ve tekamülünüzün nasıl, ne şekilde eğilmesi gerektiğini ve hayatınızdaki tıkanmışlıkların ya da bazı açılması gereken konuların nasıl düzelebileceğini öğrenmek için doğum haritası analizi yaptırmanız gerekir. astroarif.com 0543 20 444 Şu anda ekranda gördüğünüz telefon numarasından, whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Sizlere böyle bir kısa zamanda ne yapmış olduk? Bilgiler vermiş olduk. Astroarif.com web sitemizde de e, astrolojiye dair ciddi anlamda bilgiler var. Oraya da inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Mayıs ayı olmasını diliyorum. İnşallah herkes için çok güzel ilerlemeler olur. Biz sizlere olumsuzlardan bahsettiysek de olumsuzlarla ilgili bir fikriniz olacak. Belki de nasıl adım atmanız gerektiğini farkındalığını yaşayacaksınız. Umarım sizler için de çok güzel olur. Şimdiki anlattıklarım bu kadar. Astroarif.com ve aynı zamanda Astrolog Arif YouTube kanalımızda evrensel yaşam ve hayata dair evrensel konularla alakalı birçok video bulabileceksiniz. Merak ediyorsanız buyurun kanalımıza, YouTube kanalımıza. Evet, sonraki bölümlerde görüşmek üzere.